Merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz bugün e, YouTube'a abone ol butonu nasıl eklenir onu göstereceğim size hemen başlayalım burada hemen YouTubeumuza giriyoruz sonra kanalımız diyoruz şuradan hemen Sonra arkadaşlar burada kanalı özelleştir yazıyor buraya tıklıyoruz Ondan sonra düzen markalama temel bilgiler diyor Biz markalamaya tıklıyoruz Hemen en altta görülen e, video filigranı diyor arkadaşlar. Bunu göstermeden önce e, Logoyu nereden alacağınızı söyleyeyim size. Hemen e, Chrome'a giriyorsunuz. Buraya abone ol logosu yazıyorsunuz. YouTube abone logosu. Buradan görsellere tıklıyorsunuz. Şu kare olanlar arkadaşlar. Bu uzunlar olmuyor. Bu kare olanları seçiyorsunuz. Hangisini isterseniz. Bakın bu var, bu var, bu var, böyle. Bunlardan herhangi birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Ama kare olmasına dikkat edin. Ondan sonra bunu seçtikten sonra arkadaşlar hemen geri geliyoruz yani şu an benim indirdiğim gibi şu an mesela bakın ben de bunu indirdim ha bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar hazır bunu yaparken sonra arkadaşlar buradan buraya yükle diyoruz Chrome'dan indirdiğimiz bu abone ol butonuna aç diyoruz buraya zaten kendisi otomatik seçecektir boyutlandırmasını seçmezse zaten gerek alan siz buradan ayarlayabilirsiniz böyle aşağı yukarı arkadaşlar Sonra bitti diyorsunuz. Ve e, bir de şöyle bir durum var. Görüntüleme süresi diyor. Burada görüntüleme süresini isterseniz videonun sonuna, isterseniz özel e, bir süre koyup ya da bir dakika koyup kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ya da tüm video. Yani tüm video yaptığınız zaman video boyunca, videonuzu biri başlattığında video boyunca bu abone ol butonu görülür. Özel başlangıç zamanı dediğiniz zaman da burada sizin yazmış olduğunuz bir süre zarfında başlayacaktır arkadaşlar. Onun dışında başlamaz. Video'nun sonu dediğiniz zaman da e, video'nun bittiği zaman hemen sonuna ekleyecektir arkadaşlar. Bu şekilde ekliyoruz. Sonra buradan yayınla diyoruz arkadaşlar. Bakın değişikler yayınlandı kanala gitti yani şu an ol e, abone ol butonumuzu eklemiş olduk arkadaşlar ve abone olup beğenmeyi unutmayın izleyen herkese çok teşekkür ederim.